Karşımızda 324 sayısı var. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yüzler basamağında 3 olduğuna göre, 3 yüzlük diyebiliriz. Onlar basamağında da 2 var, o halde 2 onluk diyelim. Artı birler basamağında da 4 var, o halde 4 birlik. Ve bunu görsel olarak hayal etmek istersek, şuradaki kutucuklara bakabiliriz. 3 tane yüzlük grup var. Yüzlük kutucuk grupları, 3 tane. 1, 2, 3, 2 grup 10, 1, 2 ve 4 tane de kutucuk. İşte 324. Hadi gelin şimdi biraz çıkarma işlemi yapalım. Ne çıkaralım? Hadi bir 10 çıkaralım. Eksi 10. Yani eksi 1 onluk ve mavi ile yazalım. 0 1'lik. Yüzlük çıkarmıyorum, onluk çıkarıyorum. 1 tane onluk. Eksi 1 onluk ve, hiç birlik çıkarmıyorum. Bakalım ne çıkacak? Yüzlüklerim değişmiyor. Hala üç tane yüzlüğüm var. Yazalım. Üç yüzlük. İki tane de onluğum vardı. Birini çıkarıyorum. İki eksi bir. Bir onluk kaldı. Burada da yapalım. İki onluğumuz vardı. Bir tane onluk çıkardım. Ne kaldı? Artı bir onluk. Birliklerimizle aynı kaldı. Hala dört tane birliğimiz var. Dört birlikten sıfır birlik çıkardık, dört tane kaldı. 314, 3 yüzlük, bir onluk, dört birlik. Kutucuklarımıza bakalım. Ne yaptık? Onlardan birini aldık, değil mi? Bir onluk sildik ve elimizde 314 kaldı. Bir tane onluk ve dört birlik. İlginç değil mi? Gelin şimdi de yüz çıkaralım. Eksi bir yüzlük. Yazalım, bir yüzlük. Ve sıfır onluk ve sıfır birlik. Hadi çıkaralım. Üç tane yüzlüğüm var. Bir tanesini çıkaralım, 2 tane kalacak. İki tane onluğumuz var, sıfır tane çıkardık, aynı kaldı. Dört tane birliğim var, sıfır tane çıkardım, yine dört tane birliğim olacak. Buraya bakalım nasıl olacak. Yüzlüklerimden birini çıkardım, iki yüzlük kaldı. İki onluğum duruyor ve dört birliğim de aynen yerinde. Şimdi resme bakalım. Bir yüzlük çıkardık. Hadi karalayalım. Çıkardık. Ne kaldı? İki yüzlük kaldı. İki onluk kutucuğum duruyor ve birliklerim de duruyor.